Afganistan, antik dünyanın kesişen yollarında bir ülke. 1979'daki Sovyet istilasından beri, ülke yaşadığı birçok savaşın acısını hala taşıyor. Bu savaşlar sırasında eski eserler, antik siteler ve müzeler çok büyük zarar gördü. 1989'da Kabil'deki Afganistan Milli Müzesi çalışanları ülkenin değerli hazinelerinden birini saklayarak ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı dönemler ve Taliban hükmü süresince korunmalarını sağladı. Bu eşsiz eserler şu anda dünyayı gezerek farklı insanlara Afganistan'ın antik medeniyeti ve ülkenin Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan uçsuz bucaksız ticaret yollarından oluşan İpek Yolu'nun tam kalbindeki önemli rolü hakkındaki hikayeleri anlatıyor. Yeniden keşfedilmiş bu şaheserlerin görkemini British Museum'da görebilirsiniz. Bu hazineler hem Afganistan'a hem de dünyaya Afganistan'ın dünya tarihindeki önemi hakkında hikayeler anlatıyor.